da bir arkadaş arasında ne gibi farklar görüyorsunuz? Evet. Bir psikolog e, kesinlikle bir dost değildir. Hı -hı. Bir psikolog objektiftir. Evet. Objektif olduğundan dolayı, profesyonel olduğundan dolayı her zaman kişinin e, yararına konuşur. Evet, yani, yararına. Evet, yararına ve ona, e, ona zarar vermeden, onu incitmeden ama dost kıyamaz ona. Dost kıyamaz, evet. gerçeği söyleyemez. Evet. Hatta dost sorunu açtıkça ben bunu aile danışmanlığı seanslarında da çok görüyorum. Sorunu kapatmasını örtmesini ister. Ama bir psikolog bu süreçte zaten daha tarafsız. fazla kalmayı zaten tarafsız olduğu için canını acıtsa bile gerçekleri ...bilimsel gerçekleri Kesinlikle, söyler. Hocam. Diğeri filmsel <gülüyor> <yani> gerçek olmayan. <gülüyor> Realistik değilim. olmak çok önemli. Evet. Gel içelim, gel takılalım. Evet. Aman kafaya takma deyip sümen altı ettirirken... ...psikolog tam tersine gördüğü tüm sorunları... ...vakti ve saatinde masaya koyar. Evet, ve teker zaman. teker bunlarla nasıl mücadele edeceksin? Diyelim Kesinlikle. ki sınav stresi yaşıyorsa... <gülüyor> ...işte hangi mesleği o, olmak istediğini bilemiyorsa... Ya da anne babasındaki boşanma gibi süreçlerden etkilenmişse, bir kaza yaşamışsa, bir hastalığı varsa tek tek bunlarla insan psikolojisine ve ruh sağlığına uygun davranmayı dediğiniz gibi öğretir diyorsunuz. Evet. O yüzden gerçekleri bilmekte yarar var. Nereye kadar biz... E, değil mi? Çöldeki deva kuşu gibi nereye kadar kafamızı kuma sokup sorunlardan gerçekleri kaçabiliriz, hocam. değil gerçekleri mi? Görüp gerçekleri göre ve onlarla ve onlarla mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Peki gerçekleri görüp mücadele eden psikolog ve psikolojik eğitim almış kişinin başına daha güzel neler gelir? Artık kötü bir şey gelmesi <gülüyor> neredeyse imkansız hale geliyor. Kesinlikle hocam. Zaten biz e, artık öğrencilik yıllarımıza da. ...bir psikoloji bu zihinsel süreçlerin... ...psikoloji aslında zihinsel süreçlerin altında yatan... ...davranışlardır hocam. Evet. Biz bu zihinsel süreçleri artık kendi kendimize yendik. İnsan, evet. Empati yeteneği... ...çok yüksektir bir psikologun zaten. Empati yapabildiğin kadar bir terapistindir. Bravo, bravo. Hı -hı. Peki. E, yani... ...empati yapmayı da... ...öğretir çünkü terapistler zaten yüksek empati yeteneğine Kesinlikle. sahip kişilerdir diyorsunuz. Hı hı. Çok da memnun edici bu durum. Peki çocuklar, ergenler veya hasta yakınları danışan yakınları psikoloğa götüremiyorlar ilgili kişiyi. O tip durumlarda da bir psikoloğa hasta veya danışan yakınları gelerek bir kazanım elde edebilirler mi? Tabii ki hocam kazanımı elde edebilirler. Sadece bakın hani bir e, danışanla seanstayımdır hocam. Benim konuştuklarımı her konuştuğumuz bizim bir e, altındır, bir e, kelimedir. Hı. Yani seanstarda oradan kapının e, bize arkasından bile duyulan sözler bile hocam çok önemli olur. Tabii için. bir ışık olur, bir, bir işaret hocam. olur. Kesinlikle yani o kadar değerli bilgiler, o kadar hayat kurtarıcı. Bilgiler veriyoruz ki hocam insanların evet. hayatında. Bunlar hep insanların e, bugünlük değil, yarın ve diğer günler için olduğunu unutmaması için. Ve bu öğrendiklerini de başkalarına öğretmesi için çok büyük faydalar sağlıyor hocam. Evet. Hı -hı. Sağ olun, var olun Barış Bey. Değerli seyirciler süremizin sonuna geldik ama... Bizler hep sizler olacağız. Ben aile danışmanı Doktor Ekrem Çulfu olarak psikolog Barış Yılmaz Bey'le birlikte ve diğer takım arkadaşlarımızda gerek Business Channel, Türk TV stüdyolarında, içgörü programında ve My Life Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi'nde sizlerin arkanızda, yanınızda bütün olaylara Gerektiği kadar mikroskobik, gerektiği kadar teleskobik ve profesyonel bakabilmeniz için yanındayız. Sizlerin mutlu olması ve hayatı paylaşmak için sizlerleyiz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun, depresyondan uzak kalın efendim.